Hepinize yeni videodan selamlarım ile de bugün gösterdiklerim Minecraft'da. Güzel videolarımın iyi bir olur hemen. Başlayalım isterseniz. Normalde arkadaşlar facecam olacaktı ama ve lakin e, OBS yanıt vermedi bir şeyler oldu ve yanıt verdikten sonra da siyah ekran problemi yaptı. Bilenler varsa bana yardımcı olursa çok mutlu olurum gençler. O yüzden e, şu anda ben nikam'dan kayıt alıyorum. Bir kayıt birazcık kalitesi zorları yapacak bir şey yok o konuda yani şu anda. Ama diğer kayıtlar kaliteli olacak çünkü şu anda bir küçük bir problem aksaklık var dediğim gibi bu yüzden e, kayıt alamıyorum. Bu arada bu videoyu beğenirseniz bir like atıp yorumlara da işte beğendiğiniz kısımları beğenmediğiniz kısımları ve benzeri şeyleri yazarsanız gerçekten çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hemen şöyle chest'leri açalım alalım item'larımızı hop şöyle güzel chest'i yavaş kırıyor keşke kitim olsa ama yok ne yazık ki. Bu arada Minecraftçı Tayfa'yı da burada bir görebilirsek yorumlarda bekliyorum gençler yani Minecraftçı Tayfa efsane bir Tayfalar yani Minecraft'ın gücünü gösteriyor arkadaşlar. Evet şimdi şartınız tamam bu da iyi. Um, okay okay okay okay. Beyze bir tane koyalım belki düşür düşürmez diyeceğim ve şimdi hemen ortaya doğru yola çıkalım ve düştü salak. Görüşürüz geri zekala. Şöyle iki tane koyalım. Ve tut dostum şunu. Oh shit. Etrafta adamlar var. Büyük ihtimalle ben birisini düşürdüm. Ee... Pardon başarım kazanmışım. Birisini düşürmemişim. Hemen şu odaya atıyoruz ve ardından mide doğru gideceğiz diyeceğim de Bizim zırımız gerçekten berbat Bu arkadaş buraya bir zır bırakmış mı bırakmış neyse ki ee, Üçe koyalım bunu artık Baltayla bir işimiz kalmadı diye düşünürken bakalım neyse ee, Şimdi Şu anda Jitter Clean falan çok berbat bir durumda ama olabildiğince iyi yapmaya çalışacağım dediğim gibi hop Dostum Öl öl öl öl öl Yes İşte bundan bahsediyorum adamım Biraz clean oldu ama olsun. Savaşça her şey mübaht değil midir dostlar? <Gülüyor> Maksimum 4 yaratık koyabilirsin. Diğerleri arkada kaldı. Öfff. onları onlar ışınlanıyordur yanıma. Oh shit. Dostum ölmesin dostum. Ah. Birazcık kötü jitterklik yaptık bu yüzden kaybettik ama olsun gençler. Hemen yeni oyuna geçelim. Bu arada daha çok video gelmesi için bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ee, böylece daha çok Minecraft'ın gücünü gösterin be gençler. Yani olabildiğince akıcı videolar çekmeye çalışacağım artık gördüğünüz gibi. Hani eski videolara göre çok daha iyi bir ses kalitesi ve benzeri video kalitesi falan var. Yavaş yavaş youtuberlığa doğru gidiyoruz. Hadi bakalım umarım tutuluruz ve bir anda yükseliriz gençler. Bunu çok istiyorum gerçekten. Benim destekleyen herkese çok teşekkür ederim. En az bir like bile benim için çok değerli arkadaşlar. Bu yüzden dediğim gibi çok mutlu ediyorsunuz. Cansınız iyi ki varsınız. Ve olta çıktı gerçekten çok iyi oldu bu bizim için. Olta önemli bir ayetim bildiğiniz gibi. Bu ne bilmiyorum ya. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bana yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Çünkü onun ne olduğunu bilmiyorum. Ve yorumlarda belirterek bana destek çıkabilirsiniz yani. Ee, hemen şöyle, şunu, da değiştiriyorum ve ee, O öyle? Atacak bir şeyim de yok ki neyse Dostum, ee, sana atacak bir şeyim olsaydı hadi keşke ama dostum Yok, yapacak bir şey yok Şuradan bir bakalım, Iron Chess Plate um, Ne yapıyorsun, manyak herif? Oh. Yeah, really man? Ah, öldük gençler neyse problem değil bir el daha girelim ve videoyu sonlandıracağım hadi bakalım bu eli kazanacağız ve e, bu video güzel bir video olacak göreceksiniz ve sizde güzel like'larınızı atarak beni destekleyeceksiniz videoyu buraya kadar izlediyseniz bir like atın arkadaşlar artık gerçekten gereken bir şey bana like Bu arada CraftRise'da e, oynayan arkadaşlarımız varsa yaşı hiç önemli değil. İstersi 8, isterse 7, ister 6 yaşın olsun. Biz hep birlikte iyiyiz, hep birlikte varız. Bu yüzden e, aşağıdaki Discord linkine gelip benimle birlikte video çekebilirler. Hiç problem değil. Videomu alırım. Ben yaş ayrımı yapmayan bir insanım. Herkes bunu bilir. Discord'taki küçüğümü, kollarım büyüme saygı duyarım. İlk kural saygı alayınıza neyse sarı dolar. Alayınıza sordular dolar. Evet gördüğünüz gibi şimdi güzel bir envanterimiz var ama işte ben mide gitmeye korkuyorum. Çünkü uzun zamandır Minecraft craze'lerle Minecraft oynamadığım için. Bakın gördüğünüz gibi. <gülüyor> Neyse şu hızlı blok yapmayı da öğreneceğim. Hep sizin için arkadaşlar. Sizin biraz daha iyi izlemeniz için her şeyi yaparım ben. Yani biliyorsunuz bunu. Gerçekten bu işi severek yapıyorum. Lanet olsun. Git buradan olsun. Bu iş eğlenmek için değil. iş olduğu için yapıyorum şeyler bu arada. Çünkü ben size değer veriyorum. Size eğlence amacı olarak görmüyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayınız. En iyi konulara hoşgeldin. Hepinizi seviyorum. Beşlik unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bye bye.